Arkadaşlarım selamlar ben İsmail hocanız SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere bir e, kitabımızdan bir not var Grafiği verilmeyen fonksiyonun esas periyodu nasıl bulunur tarzında Ve e, biz bu notu kitapta anlattık ama tabi kamp videoları olduğu için sevgili arkadaşlarım Çok fazla detayına derinlemesine inmedik Ama e, bir öğrencimiz <gülüyor> güzel bir soru sordu sınıfta da öğretmen konuyu anlatırken bir öğrenci soru sorduğunda ben buna kayıtsız kalamayan bir öğretmenim açıkçası yani o sorduğu sorunun hakkıyla cevabının verilebilmesi gerekir çünkü zaten öğrenciler bu dönemde öğrenciler biraz daha az soru sorduğu için geçmiş dönemlere göre bence sorgulamak güzel bir şey o yüzden de arkadaşlarım bu sorgulayan arkadaşımızın sorusuna bir yanıt olsun hem de bu burada verdiğimiz e, kısımdaki işte en tek sayıysa veya çift sayıysa bunun durumu neye göre değişir? Hocam neden böyle yapıyoruz sorusuna e, cevap verip diğer öğrencileri de böylelikle aydınlatmış oluruz. Çünkü bu sadece trigonometride değil diğer fonksiyonlarda da işinize yarayabilir nitelikte bir bilgi arkadaşlar. Şimdi öncelikle notumuz bu şekildeydi. E, demiştik ki en tek sayıysa biz trigonometrik fonksiyonun Esas periyodunun şuradaki n eğer tek sayıysa 2 pi bölü şuradaki a'nın mutlak değeri diyorduk. Eğer ki n çift sayıysa pi bölü mutlak değer a diyorduk. Öğrencimiz de şöyle bir soru sormuştu sevgili arkadaşlarım. Şimdi ekranımızı da büyütelim. Evet öğrencimiz de tam olarak bu şekilde bir soru sormuş. Hocam anladım ama... Şu periyotta neden çift olduğunda pi'ye bölüyoruz da tek olduğunda iki pi'ye bölüyoruz onu anlamadım. Arkadaşlar bilen varsa beni aydınlatsın yazmış. Ben duydum seni merak etme. Yorumlara da ara sıra göz gezdiriyorum açıkçası. Ben seni duydum ve şimdi bunun kendi sevgili arkadaşlarım yorumumla sizlere açıklamaya çalışacağım. Umarım anlatımım başarılı olur. Sizler de bir şeylerin nasıl olduğunu görmüş olursunuz. Şimdi notumuzu anladık zaten. Örnek veriyorum şundan bahsediyoruz Sinüs x ve sin kare x dediğimiz zaman neden bunda periyot 2 pi bölü 1'den 2 pi oluyor da neden bunda biz bunun periyodunu bulurken pi'ye bölüyoruz pi bölü 1'den pi diyoruz aslında soru bu. Pekala yani bu diğer fonksiyonlar için de geçerli sadece sinüs için değil tabii ki yani kosinus için de geçerli sinüs 2x için de geçerli sinüs px için de geçerli sonuç olarak biz burada bunların bulunabilmesi için çıkarttığımız genel formülde diyoruz ki tekse yani e, sinüsün veya kosinüsün kuvveti tekse 2p'ye böl çiftse piye böl diyoruz peki bunun sebebi ne şimdi buna bakacağız ve tabii aslında burada ee, bunu nasıl öğrenmeniz gerektiğinin de kopyası aslında başlıkta verilmiş. Çünkü başlıkta diyor ki grafiği verilmeyen fonksiyonların esas periyodu nasıl bulunur? Şimdi burada demek ki grafik olmuş olsaydı işimiz daha kolaydı ki e, video ders kitabından alıntıladığım bu görüntünün hemen üstündeki kısımlarda da iki tane grafik örneği vardı ve grafikten gayet net bir şekilde tatlı bir şekilde görebiliyorduk. Yani. Diyorduk ki işte bak bu kadar da bir tekrar etmiş. Bunun periyodu bu. Bu kadar da bir tekrar ediyorsa bunun da periyodu bu diyorduk. Ama grafik yoksa elimizde. O zaman bunu daha iyi anlayabilmek için tabii ki grafiklerine göz atmak gerekiyor. Şimdi konumuz buydu. Arkadaşımızın sorusu da gayet açık. Teşekkür ederiz gayet açık bir şekilde sorduğu için. Şimdi geçelim bunun cevabına. Bunun için bir alt sayfayı kullanacağız. Ben size burada GeoGebra programından... Çizdirdiğim grafiklerin ekran alıntılarını buraya e, gösterdim. Buradaki fonksiyonumuz y eşittir sinüs x fonksiyonu. Şuradaki fonksiyonumuz y eşittir sin kare x fonksiyonu. Burada da sevgili arkadaşlarım hem sinüs x hem de sin kare x fonksiyonunun bir arada ordu, olduğu bir görsel var. Şimdi dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Açıkçası bunun için bir hazırlık da yapmadım. E, umarım sevgili arkadaşlarım. Ee, sürçülisan eylersek affola şimdiden İnşallah bir sürçülisan eylemeyiz. Şimdi bakın arkadaşlarım sinüs x dediğimizin esas periyodunu biz nasıl buluyorduk? Kuvveti 1 olduğu için 2 pi bölü x'in kat sayısının mutlak değeri yani 1'den 2 pi buluyorduk değil mi? Ki burada periyodu da görsel olarak yani grafik üzerinden bulmak istersek örnek veriyorum. Şuraya bir çizgi attım. Şuraya da atarsanız o çizgiyi ve gördüğünüz üzere hep aynı hareketi yapan bir fonksiyon var karşımızda ve Aynı hareketi yaptığı en küçük aralık da bu. Ki en küçük aralık biliyorsunuz ki pi sayısı yaklaşık olarak 3,14'tü. O zaman 2 pi'nin de yaklaşık olarak değeri 6,28 gibi bir sayıdır. Ve dikkat edin şurada da zaten 6'yı biraz geçkin bir şekilde 6,28 zaten GeoGebra programında da buna tıkladığınız zaman 6,28 küsür bir sayı alıyorsunuz. Demek ki periyodu biz doğru bulduk şurada. Yani 2 pi. Alt kısımda ise baktığımızda sin kare x'in esas periyodu. Pi bölü mutlak değer 1. Neden pi dedim? Çünkü burası çift sayı. Ve dikkat ettiyseniz biz burada grafik üzerinde şu şekilde bir tekrar olduğunu görüyoruz. Bakın hep kendini bu şekilde tekrar ediyor. Ve sevgili arkadaşlarım burası değil şurası. Ee, ve dikkat ettiyseniz şunu da sileceğim. Çünkü şuradan atmamız gerekiyor. Aynen. Şimdi 3'ü biraz geçkin bir sayıda yani x eksenine teğet olduğunu görüyorsunuz. Ki 3'ü biraz geçkin sayı dediğimiz yerde aslına bakarsanız pi arkadaşlar. Yani 3,14. Bir 3,14 daha ilerlediği takdirde bakın gördüğünüz üzere bu sefer de 6,28'e tekabül ediyor. Bu sefer de bir diğer tarafta 3P'ye tekabül edecek. Şimdi bunun sebebi ne? Arkadaşlarım birisinde fonksiyonun kendisi var. Ve bu sinüs x dediğimiz ifade bu belirtilen periyotta biliyorsunuz ki eksi 1'den daha büyük. Ve birden de daha küçük aralıklara sahip yani eksi bir ile bir aralığında değerler alıyor. Ama ben gidip bunun çift bir kuvvetini alırsam bu sefer negatif bir sonucu çıkamayacak tabi doğal olarak. Ve bundandır ki en aşağıda iki grafiği de bir arada vermiştik. Buna dikkat edelim şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın sinüs tam olarak şurada tam olarak burada bir değerini almış. Tam olarak burada 1 değerini alıyor. Peki bu değer nedir? Tabii ki pi bölü 2'dir. Yani 3,14 bölü 2'dir. Pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2 dediğimiz ifade 1'dir. e Sin kare pi bölü 2 dediğimiz ifade de 1'dir. Çünkü sinüs 1'in karesi, yani karesinden 1 gelir. E böylelikle burada bir değişiklik olduğunu görmüyoruz. Zaten iki grafikte burada kesişmiş. Şimdi devam edelim şu kısma bakacağız. Burada da sevgili arkadaşlar buranın pi olduğunu biliyoruz. Sinüs pi sıfırdı. Sin kare pi de sıfırın karesinden yine sıfırdır. Yine bu fonksiyon burada kesişmiş. Aynı zamanda sıfırda da burada olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim bu sinüs x dediğimiz ifade tabii ki eksi bir ile bir aralığında değerler alabiliyorken şu şekilde yazalım. Sinüs x eksi bir ile bir aralığında değerler alabiliyorken sin kare x dediğimiz fonksiyon eksi bir ile bir aralığının karesini alırsanız sevgili arkadaşlarım sıfırla bir aralığında değerler alacaktır. Yani negatif sonuçların çıkmasını istemiyoruz ve bundandır ki bakın şöyle yukarı doğru çıkalım. Şuradaki grafiğimize baktığınız zaman arkadaşlarım sıfırla şuradan piye kadar olan kısımda bakın şurası piydi sıfırla pi aralığı sin kare x'te sıfırla pi aralığı sinüs x'te. Şimdi bu aralıktaki değerleri baktığınız zaman fonksiyon aslında benzer. Önce bu aralığı inceleyelim sıfırla pi aralığını. Aşağıda incelemek daha basit olacaktır. Bakın şu maviyle gösterdiğim Fonksiyon sin kare x'in grafiği, yeşille gösterilen de x'in grafiği. E tabi doğal olarak şuradaki bir fonksiyon yani şu yeşildeki fonksiyonun şu noktası şuraya tekabül ettiği için bu sıfırla bir aralığında gördüğünüz üzere bir sayıdır. Yani pozitif bir basit kesirdir. Siz o pozitif basit kesirin karesini aldığınız takdirde o sayı biraz küçülecektir ve küçüldüğü için de daha aşağı bir yerden geçecektir artık aynı x değeri için. Aynı şey pi bölü 2 ile pi aralığında da geçerlidir. Gördüğünüz üzere yeşil burada maviden daha büyük. Yani biraz daha sevgili arkadaşlarım karesini aldığımız zaman bu bombe küçülmüş. Ve daha dar bir bombe yapmış. Birden yükselen bir bombe yapmış. Şimdi e, bizim asıl burada üzerinde durmamız gereken yer pi ile 2 pi aralığı. Yani şurası arkadaşlar. Ve yukarıdaki fonksiyonda da şimdi yine şöyle uzaklaşacak olursak. Şurası sevgili arkadaşlarım. Burası da 2 pi. Gördüğünüz üzere, Sinüs x dediğimiz fonksiyonun grafiği yeşildi. Bakın bu sinüsün grafiği. Pi ile 2 pi aralığında bu fonksiyon şuradakinin x eksenine göre simetriğinin buraya yapıştırılmış halidir. Ama ben bu fonksiyonun karesini alacağım için karesini aldığım zaman bu sefer negatif sonuçlarla karşılaşmamam gerekir. Ve bu sefer de şu olacaktır. Şurada fonksiyonumuz sevgili arkadaşlarım bakın simetriyi dedim unutmayın. Burada fonksiyon sıfırla bir aralığında değerler alıyor. Burada fonksiyon sıfırla eksi bir aralığında değerler alıyor. Çünkü şurası eksi bir. Pekala yani ben bunun karesini aldığım zaman da yine şuranın ile buranın karesi aynı olmayacak mı? Çünkü burası sıfırla bir aralığında değerler alırken burası eksi birle sıfır aralığında değerler alıyor. Ve karesini aldığımız için şunun aynısı ve bir sayının karesi negatif olamayacağı için buraya taşınmış olacak. Yani karesini aldığımız için şuradaki parçaların şuradaki parçaların ve daha sonrasında biraz daha sağ tarafa baktığımız zaman yine şuradaki parçaların yukarı doğru çıktığını göreceğiz ve biraz daha dar bir bomba yaparak çıktığını göreceğiz ve artık dikkat ettiyseniz şunlar yukarı taşındığı için fonksiyon daha az bir aralıkta periyoda sahip olacak yani bu da ne demek sıfırla pi aralığında kendini bu şekilde tekrar etti yine pi ile iki pi aralığında da bu oldu 2 pi ile 3P aralığında zaten bu şekildeydi. 3P ile 4 pi aralığında yine aynı şekilde aşağıda olan bakın şurası yukarı doğru taşınacağı için bu sefer fonksiyon artık kendini 2P'de bir tekrar etmek yerine gördüğünüz üzere pi'de bir tekrar edecek sevgili arkadaşlarım. Bu bombeleri de açıklamış olduk. Hem de bu neden 0 ile 2P aralığında ve 2P ile 4 pi aralığında yani bunun periyodu neden 2P iken? Bunun periyodu karesi alındığı için neden pi olduğunu bu şekilde anlamlandırabilirsiniz. Ee, yine iki grafiği de üst üste koyarak sevgili arkadaşlarım bakın burada daha net göreceksiniz. Bu parçamız pi ile 2 pi aralığında aşağıdayken karesi alındığı için şuradaki mavinin aynı şey, aynısı olarak yukarı taşınacaktır. Tekrar söylüyorum hiçbir sayının karesi negatif olamayacağı için tabi reel sayılarda negatif olamayacağı için pozitif bir görüntü sergileyecek ve bundandır ki az önce periyodumuz bakın yeşil fonksiyona sıfırla 2 pi aralığı iken, yani 2 pi iken periyodumuz burada sevgili arkadaşlarım mavi grafik artık kendini pi'de bir tekrar etmeye başladığı için artık periyodumuz pi'dir diyoruz ve genel formülde de sevgili arkadaşlarım şurada göründüğü üzere üssü tekse 2 pi bölü mutlaka diyoruz çiftse pi bölü mutlaka hocam Küpünü alsaydık. Şimdi küpünü alsaydın da o zaman şöyle olacaktı. Eksi 1 ile 1 aralığının küpü gene eksi 1 ile 1 aralığı olduğu için aynı şekilde sevgili arkadaşlarım negatif sonuçlar elde edebilecektik. Ve bu fonksiyon açıkçası şöyle olacaktı. Hani şu şekilde biraz daha daha da dar bir bomba yapacaktı. Buraya kadar yine yükselecekti. Yine daha dar bir bomba ile buradan geçecekti. Ve yine daha dar bir bombeyle ile şuraya kadar gelip yine devam edecekti hareketine. Yani sinüs grafiğinin benzeri olacaktı fakat daha dar bombelerle. Yani burayı yukarı kaldırma, simetriyini aldırma gibi durumlarımız oluşmayacaktı. Çünkü biliyorsunuz ki negatif sayıların tek kuvvetleri yine negatif olurdu. Ama dördüncü kuvvetini alsaydık periyodumuz yine pi'ye göre düzenlenmiş olacaktı. Bundandır ki teklerde 2 pi'ye bölüyoruz, 2 pi'yi bölüyoruz, çiftlerde pi'yi bölüyoruz diyebiliriz. Bu genel şablon buradan çıkmıştır diyebiliriz. Evet... Artık belki de bilmiyorum. Konu dışı matematik yazdım. Çünkü ilgi alanımızın dışında bir matematik oldu bu. Bu videoyla beraber. Belki de bu seri beğenilirse devam ettirilebilir. Çünkü ilgilenen öğrencilerin olduğunu biliyorum. O ilgilenen öğrencilerin de sevgili arkadaşlarım onlara kayıtsız kalmamak gerekiyor tabi. Burada arkadaşımız... Hocam anlamış ama periyotta neden çiftken yani pi'ye, neden tekken yani iki pi'ye böldüğünü anlamadım gibisinden. Bence herkesin soramayacağı tarzda veya herkesin merak etmeyeceği tarzda bir soru sorduğu için bu da benim dikkatimi çekti. Hoşuma gitti. Bundandır sevgili arkadaşlarım. Bunu cevaplamak istedim. Yine sizlerin de soruları olursa yazabilirsiniz. Farklı şekilde sorular görürseniz onların da çözümlerini yaparız. Hani biraz daha konumuzun dışında olsun istiyorum. Çünkü arkadaşlarım sanki böyle... Matematik dediğimiz şeyi, hani bana göre bu böyle. Matematik denilen şey artık, hatta şöyle de yapalım. Matematik dediğimiz şeyi artık sanki böyle şey gibi algılıyoruz. Sınavda çözülmesi gereken bir bölüm. Ve matematik çözmek, matematik netleri yapmak bizim için bir yarış haline geldi. Bence bu olmamalı. Yani matematik farklı bir alan. Matematik bambaşka bir boyut Matematik bilen adam Hayatı daha kolay yaşar Bak bunu ben iddia ediyorum Matematik bilen adam hayatı daha kolay yaşar Bir kere analitik düşünür Analitik düşündüğü için hayattaki problemlerine de hızlıca cevap verebilir Ama Tabi çoğumuz artık Matematiği anlamak yerine e, Onu ezberlemeyi tercih ediyoruz Bu yanlış Yani keşke olmasa e, Tabi doğal olarak ben e, Çoğunuza da hak veriyorum Çünkü e, matematiksel zekasını şu ana kadar geliştirmemiş olan arkadaşlarım da bu sınavda matematikten mesul. E, ama matematik çok seven arkadaşlarım da bundan mesul ve eminim diğerleri kadar canları yanıyor. Yani ben bunu anlamıyorum ki yapmak zor neden yapmak zorundayım diyen adamın derdiyle ben matematik çok seviyorum ve çok fazla vakit ayırmak istiyorum. Peki neden bu denli dar bir pencereden bana matematiği baktırıyorlar diyen arkadaşım da bence Aynı dertten müzdarip arkadaşlar. Dolayısıyla hani sizler olabildiğince bu şekilde şeyler göstererek belki de bilmiyorum sınavda çok fazla işinize yarayacak bir bilgi olur. Bir bilgi haline dönüşebilir böyle şeyler. Çünkü bunların sebeplerini anlamak matematikte diğer karşılaştığımız problemlerin de çözümlerinde çok fazla işimize yarayabilir. Bundan kaynaklı böyle ara sıra, böyle haftada bir, belki iki haftada bir e, bu tarz videolar gelebilir arkadaşlarım. Şimdiden o zaman sizlere yeni bir seri başlatmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sonraki videolarda görüşürüz. Umarım e, change your mind. Sen de e, sorunun çözümünü anlamışsındır. Umarım derdine derman olabilmişizdir. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı Lütfen unutmayın.